Merhaba webtekno takipçileri Sonunda o gün geldi çattı ve iPhone 12 Pro incelemesiyle karşınızdayız Telefon daha çok taze arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Çağdaş biliyorsunuz ki kutu açılışını yaptı ve telefonu bana getirdi, teslim etti. Ben de 3-4 gün boyunca kullandım ve bu videoda sizlere bu 3-4 günde kazandığım deneyimleri anlatacağım. Telefonun da bir yandan özelliklerine bakacağız. Öncelikle tabii ki de kameralardan başlayalım. Neler geliyor bir bakalım. 3 kameramızda 12 megapiksel arkadaşlar. Bir geniş, bir ultra geniş, bir de telefoto lens. Geniş olan kameramız f1.6 diyaframla birlikte geliyor. Ultra geniş olan ise f2.4 diyaframla birlikte geliyor ve 120 derece bir görüş açısına sahip. Yani geniş geniş alıyor her taraf. Telefoto lense baktığımız zaman da 12 Pro Max'ten farklı olarak F2.0 diyafram e sahip arkadaşlar ve 2.5 kat değil 2 kat optik yakınlaştırma yapıyor. Ultra geniş açılı lensten alırsak yani toplamda 4 kat bir optik yakınlaştırma var. 4 kat optik yakınlaştırma aralığı dedikleri bu muhabbet ultra genişten genişe 2 kat. Genişten de telefotoya 2 kat optik yakınlaştırmamız var. 11 ile yan yana kıyasladığımız zaman yine kağıt üzerine baktığımız zaman çok büyük geliştirmeler yokmuş gibi gözüküyor. Ancak gece modunda ciddi iyileştirmeler var arkadaşlar. Özellikle ultra geniş açılı gece modu gelmesi birçok iPhone kullanıcısını mutlu edecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü eski telefonlarda 11 Pro ile falan filan çektiğiniz ultra geniş açılı fotoğraflar düşük ışıkta kötü çıkıyor. Tabii burada az önce bahsettiğim lidar sensörünün de katkıları var. Oradan ışınları yolluyor. Daha net bir şekilde her tarafı netleyebiliyor falan filan. Zaten 11 Pro serisinde de gece modu oldukça kullanılan, beğenilen bir özellikti. Burada da ultra geniş açılı birlikte gelmesiyle yine çok fazla kullanılacağını tahmin ediyorum. Geniş açılı diyaframın da 1.6'ya gelmesi yine düşük ışığa katkılardan bir tanesi. Yani bu gece moduna özellikle çalışmışlar bu sefer. Lider sensörü karşımıza bir donanım olarak çıkıyor ve arttırılmış gerçekte katkılar sağlıyor biliyorsunuz zaten bunu. işte odanızın boyunu ölçüyorsunuz, duvarların yerini buluyorsunuz ya da herhangi bir şeyin boyunu ölçüyorsunuz. Burada lider sensörü devreye giriyor ve hızlı şekilde o ölçümleri yapabiliyor. Bir de True Depth yani ön kameramız var selfie kameramız var arkadaşlar. 12 megapiksel ve f2.2 diyafram değeriyle geliyor. Yine gece modunda ön kamera kullanabiliyoruz. Bu da gayet güzel oldu arkadaşlar düşük ışıklı ortamlarda kendimizi çekerken daha iyi görüntüler elde edebiliyoruz yine video tarafında 4K 60 kare ön kamerayla çekebiliyoruz 120 kare ağır çekim videoları 12 Pro'da da görmeye devam ediyoruz hazır videodan bahsediyorken telefonun genel video performansından da bahsedelim arkadaşlar arka kameramızı 4K 60 kare çekimler yapabiliyoruz tabi dilersek 24 veya 30'da da alma şansınız var yine optik olarak video stabilizasyonu cili cil devam ediyor herhangi bir sorunumuz yok görüntüler oldukça sabit net bir şekilde akıcı bir şekilde çekilebiliyor. Dolby Vision HDR kayıt meselesi geldi. Ekranımız bu teknolojiyi destekliyor. Yani bu telefonda Dolby Vision HDR çektiğiniz videoları kendi ekranında görebiliyoruz, editleyebiliyoruz vesaire vesaire her şeyi telefonun içinde yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda iPhone 12 Pro'nun ön kamerasını görüyorsunuz güneş altında böyle çekiyor ve mikrofonları da bu şekilde kaydediyor ki bence gayet güzel kaydediyor. Şimdi gelin birazcık da telefonun tasarımından bahsedelim. İsterseniz bildiğiniz gibi bu sene tasarımda köklü değişik Var. Telefonun karşıdan baktığımız zaman standart bir iPhone 11 görünüm var. Ancak şöyle hemen tuttuğunuz zaman hissediyorsunuz yan taraflar daha düzleştirildi. 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekran bizleri bekliyor. Ekranımız cayır cayır herhangi bir sorunumuz yok. Ne izlersek izleyelim ne oynarsak oynayalım ekran gayet güzel gözüküyor. Çözünürlüğümüz x 1170. Tabii HDR görüntüleri izlemek işte canlı parlak renkleri görmek ya da siyahların harbiden siyah gibi gözüktüğünü ekranda görmek gerçekten mutlu ediyor arkadaşlar. Hele ki LCD ve ekrandan geçiş yapacaksınız zaten farkı çok rahat bir şekilde hissedeceksiniz. Keşke diyebileceğiniz bir yer var arkadaşlar. Hani Android cihazların amiral gemilerinde özellikle hatta uygun fiyatlarda da 120 Hz ekranı görmeye başladık artık. Bu telefonda da insanlar bu sene artık 120 Hz olmasını bekliyorlardı. Muhtemelen önümüzdeki sene çıkacak iPhone'da artık 120 Hz ekranı göreceğiz. Ancak burada Apple'ın da salonu da söyle. Biz 60 Hz ekranda işte 120 Hz'in tadını zaten veriyoruz gibi bir açıklaması var. Dediğim gibi karşıdan baktığımız zaman standart bir iPhone ama yan taraflar epey değişti arkadaşlar. Daha kavisli köşelerini daha sert hatlar karşılıyor. Bildiğiniz gibi eskiye doğru bir dönüş var burada. Tutma hissi olarak daha mı rahat, daha mı rahat değil. Orası biraz tartışılır. Uzun süre boyunca iPhone kullanmadığım için arkadaşlar bir şey diyemem. Ancak bu köşeli tasarım benim hoşuma zaten gidiyordu. Tutma hissi olarak da ben herhangi bir sorun yaşamadım. Toplamda 187 gramlık bir ağırlığımız var. Bunun yanında lansmanda da vurgusu yapıldı. Kuvvet olarak telefona çok fazla şey kazandırmışlar. 4 kata kadar daha dayanıklı olduğu söyleniyor düşmelere. Seramik kalkan diye çevirebiliriz aslında bu ön yüzeyi. Oldukça dayanıklı olduğu söyleniyor ki zaten zaten sağlamlık testlerinde de birçok düşürme testi yapacağız kendisine. Orada daha detaylı bir şekilde teramik mi, metal mi, demir mi ne mi onu hep beraber görürüz Arka tarafta dokulu mat cam bir yüzey mevcut yine. Telefonda herhangi bir parmak izi okuyucusu değil yine Face ID'yi kullanıyoruz telefonumuzu açarken. Hani maskelerden dolayı bu sene ben bekliyordum bu sağ taraftaki tuşun dokunmatik olabilme ihtimali var gibi geliyordu bana. Öyle çıkarmadılar. Bildiğiniz gibi iPad Air'lar gelecek şimdi 4. nesiller. Onlar da yan tarafta parmak izi okuyucusu olacak güç düğmesine beraber. Keşke bunda da koysalarmış. Daha hoş hareket olurmuş gibi geliyor bak. Renk olarak da yine farklı renkler var. Gümüş, grafit, pasifik mavi ve altın rengi mevcut arkadaşlar. Elimizdeki gördüğünüz gibi mavi rengi ve bence gayet de güzel, şık, yakışmış RO serisine. Suya ve toza karşı IP68'de korunuyor. Bu sefer yine önceki nesle göre arttırılmış. 30 dakika suda durabiliyor ve 6 metreye kadar durabiliyor. Hem tasarım hem ekran açısından bence yine kamerada olduğu gibi ettiği şeylerin birçoğunu karşılıyor. Ben herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Tasarımda yine böyle köşeli tasarım hoşunuza gidiyorsa zaten herhangi sorun yok ortada diyelim ve şimdi donanıma seri bir şekilde geçelim. Apple'da aslında iPhone serisinin bu yıl yaptığı en önemli geliştirme biraz donanım tarafında oldu desek yanlış olma. Dünyanın ilk 5 nanometreye sahip mobil işlemcisi bu arkadaşlar. 6 çekirdekli A14 Bionic chipsetten bahsediyorum. Bu sayede daha düşük enerji tüketiyor arkadaşlar. Bu 5 nanometre meselesini biraz istiyorsanız şöyle ufaktan bir giriş yapalım. İşlemcilerin yapı taşı transistörler ne kadar fazla olursa işlemcilerin işlem güçleri o kadar artıyor. Mikroskopik boyuttaki bu transistörlerin Arasındaki mesafede aslında nanometre ile ölçülüyor. Bu mesafe ne kadar daralırsa arkadaşlar işlemci daha fazla büyümeden o alana daha fazla transistör sığıyor gibi düşünebilirsiniz aslında. Tabii daha çok transistör ne demek? Daha çok performans demek. A14 Bionic'te 4 çekirdekli bir GPU'muz var zaten lansmanda da gördük. Bunlar cayır cayır lol'ün mobil versiyonunu oynuyorlar adı Wild Rift diye yanlış hatırlamıyorsam. Bu telefonlarda da çıktığı zaman onu oynayabileceğiz zaten biz de testlerini yaparız. Görsel işlem tarafında bir önceki işlemci A13'e göre %8.3'lük bir performans artışı olduğu söyleniyor. Ancak asıl fark yapay zeka işlemcisine odaklandığımız zaman aslında ortaya çıkıyor. A14'te 16 çekirdekli yapay zeka işlemlerinden sorunun neural engine yani sinir motoru vesaire gibi bir çevirisi var bunu yanlış bilmiyorsam ama neural engine zaten genel olarak kullanılanı böyle bir olay var arkadaşlar. Apple'ın söylediğine göre bir önceki nesle göre yine bu işlemci 2 kat daha fazla makine öğrenme performansı sunuyor. Saniyede de 11 trilyon işlem yapabiliyormuş ki oldukça fazla rakamlar değişik değişik rakamlar dönüyor sen milyar sen milyon. İşte bütün bunları aslında topladığımız zaman iPhone 12'lerde, Pro'larda daha yüksek işlem gücü, işte ne bileyim bunu sadece oyun oynarken düşünmeyin. Siz video çekerken de o yapay zeka devreye giriyor. Kamerayla fotoğraf çekerken de ya da başka bir iş yaparken de devreye giriyor. Tabii bunun dışında bir de işin 5G yönü var arkadaşlar. Daha hızlı indirme, daha hızlı yüklemeyi kaldırabilecek bir işlemci olarak da karşımıza çıkıyor. Yine hani fotoğraf dedik, kameralik oyun vesaire dedik ama bu telefonda bile lider sensörü var. Bazı nesneleri taramak ihtiyacı duyabilirsiniz. Tarayıcı olarak kullanabilirsiniz ya da odanızı tarayacaksınız. Yine burada yapay zeka devreye giriyor arkadaşlar ve işlemleri çok hızlı yapmanıza yardımcı oluyor. Elimizdeki Pro modelde 6 GB RAM var. Yine bunun yanında 128 GB bir ile birlikte geliyor. Yine burada 6 GB RAM kulağa az gelebilir çünkü bildiğiniz gibi Amiral gemilerinde 10 GB, 12 GB RAM'leri görüyoruz Android tarafına. Ancak bildiğiniz gibi Apple kapalı bir ekosisteme sahip arkadaşlar. Bu sayede de diğer Android'teki Amiral gemilerini rahatlıkla kafa tutabiliyor telefon. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi telefonu donanım olarak da baktık neler sunuyor neler sunmuyor. Gelin kendisiyle biraz oyun oynayan o sırada da ben sizlere her zaman olduğu gibi pilden bahsetmeye çalışayım arkadaşlar. Bu seneki modelde tüm iyileştirmeler ve geliştirmeler bir yana. Kutudan çıkmayan adaptör, kulaklık daha çok konuşuldu. Bildiğiniz gibi maliyetleri düşürmek ve çevreyi korumak adına atılan bir adım olarak da açıklandı. Ben razıyım eski adaptörümü kullanmaya. Bunda herhangi bir problem yok. Ancak kutu içerisinden çıkan kablo bildiğiniz gibi bir ucu lightning yani telefonumuza gidiyor, normal, tamamdır. Diğer ucu da type-c arkadaşlar. Yani elinizde type-c girişi olan bir cihaz yoksa bir adaptör yoksa ya da Macbook Pro vesaire bir cihazınız yoksa Onun için de haricen bir adaptör almak durumundasınız Eski adaptörünüzü kullanamıyorsunuz Bu zaten herkesin bildiği bir meseleyi Eğer böyle bir adaptörünüz yoksa Apple resmi olarak 200 TL'ye satıyor Tabi daha uygun çözümler, dönüştürürler vesaire vesaire de var piyasada Ya da direkt gidip Apple'ın kendisinden satın alabilirsiniz Kağıt üzerinde 2815 mAh olduğu söyleniyor Pilin. Genelde kullanıcılar iPhone 11 Pro'ya göre biraz daha az gittiğini belirtiyorlar Tabi 5G'nin vs. etkisi var 2815 mAh'lik batarya internette de okuduğum, araştırdığım kadarıyla genel anlamda insanlar iPhone 11 Pro'dan biraz daha az gittiğini söylüyorlar. Bu tabii ki de daha uzun kullanımlarda daha net belli olacaktır. Ancak tabii ki de cihazla bir oyun testi yaptık arkadaşlar. Şöyle söyleyelim 15 dakika oyun oynadık. 31.1 dereceydi başlamadan önceki. Sıcaklığımız ve şarjımız da %84'tü. Sadece 15 dakikanın sonunda %6'lık bir kayıp yaşadık. Pilimiz %78'e düştü. Hani 15 dakika için %6 gibi bir seviye biraz fazla gibi geldi bana en azından iPhone 12 Pro için. Tabii ki de ekranımız çok kaliteli. İşte güzel grafiklerde oynuyoruz. Zorlayacak bir oyun oynuyoruz vesaire vesaire. Ama burada sıcaklık biraz fazla yükseldi. Yaklaşık 10 derecelik bir yükselmeden bahsediyorum. 41 dereceleri gördük. Biz dışarıdan ölçüleyebildiğimiz kadarıyla ellerde net bir şekilde hissedilebiliyor. Bu ayrıca fotoğraf, video çekerken vesaire hissetmiştim. Arka arkaya birçok fotoğraf çektiğim zaman cihaz biraz fazla ısınmıştı. Belki bizim elimizdeki cihazla alakalı bilmiyorum. Ama gün geçtikçe zaten bu konuyla ilgili daha da net bilgiler elimize geçecektir arkadaşlar. Şimdi gelin arkadaşlar oyunumuzu oynadık. Telefonla ilgili son sözlerimizi, son düşüncelerimizi sizlere aktaralım. Videoyu çektiğimiz tarihte net bir fiyat yok ortada. Apple Türkiye fiyatları açıklanmadı. Belki sizin izlediğinizde açıklanmış olabilir. Bir san hani telefon biraz erken ulaşsın diye elimize 15.000 TL gibi bir para verdik. Yurt dışından geldi sonuçta cihaz. Ancak tahminlerimiz 13.500, 14.000, 13.000 civarında olacağı. Yani her türlü 10.000'in 10 üzerinde bir telefon olacak bu. Zaten kamera açısından bahsettik. Örnek görseller sunduk. Donanımdan bahsettik. Oyun oynadık vesaire. Piyasada alabileceğiniz aslında en iyi telefonlardan bir tanesi olduğunu söylesek yanlış olmaz. Ancak tabii ki de koskoca bir fiyat meselesi var arkadaşlar. Cebinizde 13.000 lira vardır. Bir telefonu 13.000 lira vermek sizi maddi olarak sarsmaz, borca sokmaz vesaire. O zaman gidip alabilirsiniz bir iPhone istiyorsanız. Ancak onun dışında telefon için yanıp tutuşmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü 13.000 lira çok ciddi bir rakam. Yani gidip böyle bir telefon için borca girer miydim 13.000 lira? on taksit taksit ödemeye çalışır mıydım? Şahsen ben öyle bir şey yapmazdım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. En nihayetinde bu bir telefon. Fotoğraf çekeceksiniz günün sonunda. İşte oyun falan oynayacaksınız vesaire vesaire. Daha düşük modelleri de önlenebilirsiniz ki zaten paranız varsa söylediklerimde hiçbir anlamı kalmıyor. Benim düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Sizler genel olarak telefon hakkında fiyatı hakkında ne düşünüyorsanız yorum bölümünde hep beraber tartışabiliriz. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa da oraya yorum olarak atabilirsiniz diyelim. Videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Böylece hemen şurada beğen butonumuz var. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. İstediğiniz bir test varsa da bunu da yorum bölümünden mutlaka bizlere ulaştırın diyelim. Başka bir web teknolojik videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekran Duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.